Hangisi daha küçüktür? y eşittir 6.5x denkleminin birim oranımı yoksa aşağıda gösterilen grafiğin birim oranı mı? Birim orandan bahsettiğimizde, ki aslında burada tam olarak ne istendiği biraz belirsiz, bu soru daha net bir şekilde ifade edilebilirdi. Ama sanırım aslında şunu demek istiyorlar, y'nin x'e bağlı olarak birim başına değişim oranı, ya da başka bir deyişle x'te bir birim değişimi olduğunda y ne kadar değişiyor? Denkleme bakacak olursak, burada söylendiğine göre, x bir birim değiştiğinde, y, 6,5 birim değişiyormuş. x'teki her bir birim artış, y'de 6,5 birimlik bir artışa sebep oluyormuş. Yani y'nin x'e göre birim oranı, x'teki bir birim değişim başına 6,5 birimmiş. Grafikte ise, x bir birim arttığında, y'nin yaklaşık 3,5 birim arttığı görülüyor. x bir birim artıyor, y y'de 3,5 birim artıyor. Burada grafikte y'nin x'e bağlı olarak değişim oranı, x'teki her bir birim artışta 3,5 birimmiş. Dolayısıyla bu doğru, denkleme göre daha yavaş bir oranla artıyor. Doğrunun y değerinde x'e bağlı olarak görülen değişim oranının, denklemin y değerinde x'e bağlı olarak görülen değişim oranından daha az olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız şu olacak, grafiğin birim oranı, denklemin birim oranından küçüktür. Bu kadar basit.